Selamlar arkadaşlar. Ben Rıdvan Fireold'da hoş geldiniz. Bugün tüm anime severlerin rüyalarından biri olan arkadaşlar Mecha robotu sürme deneyimini hep beraber tadacağız arkadaşlar. Bu arada çok heyecanlıyım. Oyunu ilk defa oynuyorum. Sizlerle beraber deneyimleyeceğim. Yalnız baktığım kadarıyla muazzam gözüküyor arkadaşlar. Adika gözüküyor oyun. Şunu tutabiliyor muyum acaba? Vuv. <gülüyor> tutabiliyorum. Neyse o zaman training başlayalım. Moment weapons. Moment ile başlayalım. Her şey öncesinde yürümekten başlar. Bu ekranın Uuuu, anahtarı tut ve çalıştır diyo. Ahahah, <gülüyor> bizimle kalışan bir olakam var. Oluf. bu bizim radarımızmış. Ve, kırmızı kısımlar bizim... Ah, ha, bunlar hareket edeceğiz galiba. Kırmızı alanlar gitmemiz gereken yerleri anlamını kadar bile. Dakika. Mu, tam anlayamadım. Ooo. Wow. Bu arada iki tutorial yapmışız çünkü hiç bilmiyorum. Now we el arabası gibi yapmışlar. Böyle yapınca geriye doğru gidiyoruz. Böyle yapınca ileri. Good. Now go. Go towards the light. Abi cidden be karabatakla bak gibi bir şey. bu ne? <gülüyor> Grab the throttle and shift it to parking gear to stop. Basic movement complete. <gülüyor> move <gülüyor> <Abi, süper. gülüyor> şununla e, ilgili bir durumuz varmış. This the jump stick. Grab the jump stick and pull up and hold it to use jump jets. Bu zıplama jetiymiş galiba. Ooooooh You can also use jump jets to maneuver. Grab the jump stick and move it around to use maneuvering jets. As a final test jump through the objective mark on your radar. Aaaaah <gülüyor> çarpma. <gülüyor> hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, ıç, ıç, ıç, ıç, ıç, ıç, ıç, ıç. Zıplaması benim için biraz zor oldu. Zor bir antrenman oldu. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim biliyorum. Duymadığını biliyorum ama. Çok kötü kullandım. Allah'ım yarabbim kendimi kötü hissediyorum. <gülüyor> Tamamdır. Bana... Silahları öğret. Bu arada ekrana dokununca şey oluyor ha aynen Dokumantik telefonlar gibi çok keyifliymiş. Hemen robotumuzu başlatalım. laser oh. Arkadaşlar Trigger'la ıı, silahları kullanıyormuşuz. Kafamıza eğim alıyoruz baktığımız yöne doğru. Silahlarımızın şurada aşırı ısınma kısmı var. Left Trigger. Tamam basıyorum. Bakalım sonuna kadar yapalım ne olacak. basın. Tamam durdum,durdum,durdum arada durdum, durdum. bunu yapmamı devam etmemi istiyor Tamamdır Arkadaşlar bunu bize öğretmek istiyormuş Fazlasıyla sınırı açtığımızda otomatikman kapanıyor robotumuz Tamamdır soldiers are now füzelerimiz var no neredesin? no this you're Yoketik, yoketik, yes, yoketik, yoketik. Scop butonu. Oh, ha ha ha Anoła şuradan basarak bildiğiniz yakın alan şeyi açabiliyoruz. <gülüyor> dur dur dur dur bir hedefimiz mi var ki? Ulan. şal alındı, kilitlendi, güç biriktiriliyor ve ateş. Hadi daha. Mm, <gülüyor> gömldük arkadaşlar. Hıh. <gülüyor> Silahları da kullanmayı öğrendim. handles yani. to and finish this training mission. Acaba bunu mu çek diyor ki? Ee... Eject, ha, şunu çekeceğiz galiba. Onu çekince bizi kurtarma şey sıfırlatıyormuş arkadaşlar. Şu an ah şu butonları da devirsek ne güzel oldurmuş ya, bunlara değemiyorum Bakalım. Başka bir şeyler daha Evet bununla diğer player'larla konuşabiliyormuşum Hey, ee, görev nasıl gidiyor Tamamdır bırakınca yerine gidiyor That's where horn comes in Aa bu bizim kornamız galiba. The <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> horn bunun yerine de değiştirebiliyorum. Harika. Ee, tamam oyunla ilgili daha şeyi öğrendik. Muhteşem. Kendimi uçuracaktım. Ah Gerçek bir maç atmaya şu anda hazırım. Şu anda gerçek bir maç atmaya hazırım. Beni o yüzden hemen gönder abi. Gerçek bir maç oynamak istiyorum. Get evet. Work with your team. Destroy enemy grinders. Get the most points in minutes to win. Biz de gidiyoruz arkadaşlar. Kendi takımım ve radarın arkasında. Ah, şurada da karşı takımdan birileri var. Hemen yardıma koş. hat ah, tercihlerim çok kötüymüş bu arada. Daha misilimiz yeni doğdu ve beynine gönderdik. Birini yok ettim. Harika. Birine daha füze gönderiyoruz. Oo! Oh! Gene takım bu yok ettim. Arkadaşlar, Bigol'un bir tanesi Size gönderiyorum umarım ya KAYA'ya çarptı Dön dön dön dön dön dön dön oh. O. Oh! Güdümlü değilmiş ya. Hayır. Aa bir kendi takım arkadaşımıza çarparak. Aa Worldify Worldify Worldify. Daha güzel bir şeyler seçeceğim. Ama ben bunu istiyorum. Bu tuşa istiyorum. Large lazar benim için güzel bir de bu minigan Evet şimdi redeyim İyi ya tamam minigun'ımız güzel durumda Ops Ops Ops ben de diyorum neden dönmüyoruz Bizim takım arkadaşımız Arkadaşlar bir şekilde Hadi güzel Koluna Geri geri geri geri geri geri geri geri Of of of of of of ben burada patlarım patlarım patlarım Hayır hayır hayır hayır Abi kendi arkadaşımızı yok ettik gene yani. bir kol yok oldu ancak bir kol yok olmuş olsa da aa hıh tamam gerii geber süreçsiz ne biçim izliyor. bayağı ısıtıyor barda tek kol kaldık tek kol Lan ya füzeyi de atamadık dördüzgününü. Ya F, ya hiç. Minigun daha az hasar veriyormuş. Toplattılar gene. Ooo. Minigun'ı sevmedim. Hmm, pulser diyor Missile Pack Ingun Small Lazer Bir de bunu deneyelim ya. Tamam, zıplama olarak bunu. Bunun içinde Bunu seçeceğim Tamam ya gersi güzel Devam Ooo orada biri uçuyor bu arada bilmiyorum görebiliyor musunuz Takım arkadaşımız E önümüzde bir düşman. Şu yanlarından boşshalım. tamamdır. Biraz kaçtık arkadaşlar. Abi çekil önümden. Çekil önümden de şöyle kilitlenip bir tane füze göndereyim. aaa burası çok ayak önü ya çok ayak altı of of of of geri geri geri geri geri Birader önüme atla önüme önüme ya senin pilotluk belgeni vereni Abi bizimkiler iyi güzel oynuyor da çok şey ya. Çok önüme geçiyorlar. Hop. Hadi gel, hadi gel. Onlar bana mı geldi? Ayakları yok etti. <gülüyor> Ayakladı patlattı da bilmiyorum. <gülüyor> Aa bu güzel ya. Az atıyor ama öz atıyor yani. Ready abi sen çekip ne oluyorlan şuradan dolaşacağımm arkadaşlar ona doğru ateş ediyorum. Güzel bir tanesini yok ettik. Hadi. Ulan tam füze geldi mi diye bakarken ateşledim. Geri geri geri. Haydii Vitesi değiştir olum Gönder beynine roketi Evet Hadi Lan kasa atacaklara üzüze gönder. Neyse arkasındaki çarptı o da bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl ya yenildik arkadaşlar ama benim için eğlenceli bir oyun oldu. <gülüyor> Evet arkadaşlar keyifli ve güzel bir oyundu. Benim için en azından izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.